Merhaba sevgili anne babalar Bugün size pişik ilgili bilgiler vermek istiyorum Pişik bebeklerde Doğumdan itibaren Ve daha ileriki yaşlara kadar Her dönem olabilen Sık karşılaştığımız Cilt lezyonlarından birisidir Bebeğin bezini çok sık değiştirseniz de Kuru tutsanız da Bebeklerin popoları Bazı dönemler kızarır Ve bazı dönemlerde daha şiddetli olup Pişik oluşabilir Bunu tabi ki daha az sıklıkla oluşabilmesi için de yapmamız gereken bazı şeyler var. Öncelikle pişik nedenlerini sıralamak gerekirse iddia ve kakanın bez bölgesinde uzun süre kalması. Bu ne demek? Bebek kakasını yaptı, çişini yaptı. ıslak ıslak ya da kakalı şekilde uzun süre ciltten temas etmesi pişik nedeni olabilir. Bu sık gördüğümüz durumlardan birisidir. Ek gıda başlama zamanında yeni besinlerle tanıştığımda bebeğin bağırsak florası değişiyor ve bebeğin gaytasının ve idrarının birazcık e, peyası değişebiliyor. Bu dönemlerde florası ve cildi e, bu e, duruma alışkın olamadığı için e, bazen pişik nedeni ek gıdaların başlangıç döneminde de olabilir. E, bu dönemdeki e, sık gördüğümüz, ek gıda başlangıçta sık gördüğümüz durumlardan birisi de Fişittir. bir başka durumda kabızlıktır ve meme reddedir bunu başka videolarda konuşuruz bakteri ve mantar enfeksiyonu ee, özellikle bebeklerin e, bacaklarının popo kısmının kıvrıntılı bölgelerinde daha çok nemli kalabilir bu nemli ortam da bakteri ve mantarların en çok sevdiği ortamdır buralar kızarıp pişmeye neden olabilir en sık gördüğümüz mantar enfeksiyonu da kandidadır. Bu durumlarda tedavisi farklı olarak yapılabilmektedir. Bazen e, bebeklerin popoları temizlenirken fazlaca bastırılıyor daha temiz olsun diye. Bu sürtünme ve aşınmalar da pişmiden olabilir. Bir başka neden e, ebatlarına göre, bebeğin boyutuna göre küçük bez kullanmak. O kenarları popo kısmını sıkıştıracağı ve daha e, sık tutacağı için bu da bir pişik nedeni olarak görebiliyoruz. Bir başka pişik nedeni de antibiyotiklerin kullanımı. Antibiyotik kullanımları bağırsak florasını değiştirdiği gibi cilt florasını değiştiriyor. Çünkü zararlı bakterileri öldürdüğü gibi yararlı bakterileri de antibiyotikleri öldürüyor. Bu antibiyotiklerin yararlı bakterileri öldürmesiyle bağırsak florası ve cilt florası değişiyor. Cilt florasındaki mantarlar çoğalmaya başlıyor. Bu da işte e, mantar enfeksiyonuna neden olabiliyor. Onun için antibiyotik kullanım dönemlerinde de sık sık e, pişik durumları görebiliyoruz. Pişik en sık e, popo bölgesinde, genital bölgede, bacak aralarında, kasık bölgesinde, e, bacakların e, kıvrımlı bölgelerinde, bazen boyun kısmında, bazı çok gün çocuklarda, koltuk altlarında daha iyi görebildiğimiz olabiliyor. Kızarık, kaşıntılı ve çocukları huzursuz edici lezyonlar. Popa kısmında çok şiddetli pişik olduğu zaman bazen çişi kakası değdiği zaman ya da temizlerken yaptığımız baskılarla çok ağrılıda olabilir. Çocuğu çok fazla huzursuz edebilecek boyutlara kadar ciddi pişik vakaları görebiliyoruz. Pişik tedavisi en önemli aşaması oldukça cildini kuru ve temiz tutmaya çalışmak. Bebeğin bezini temiz değiştirirken biraz açıkta havada havayla temasını arttırmak, direkt bezini bağlamamak. Bazen çok fazla pişik olduğunda tarih oluyor demiştim. Burayı temizlerken de çok fazla acı hissedebilirler. Böyle çok aşırı ileri aşamadaki pişiklerde el temizlik değil de ileriden bir sprey ile temiz suyla. Da pişik temizleme, poposunu temizlemeyi çalışabilirsiniz. Bebeklerin pişikleri varken sabunlu suyla yıkamayın. Alkol içerikli ıslak mendillerle temizlemeyin. Kokulu parfümlü ıslak mendillerle temizlemin Bunlar pişiği daha da arttırabilir. Pişik tedavisinde kullandığımız bezlerin biraz geniş olması hatta bir beden büyük pişik iyiceğine iyileşene kadar bir beden büyük bez takmanızı öneririm. Bir de pişiği önlemek için sürekli değil Bebeğin cildinde ne zaman popo kısmında ya da pişik olabilme potansiyeli olan yerlerinde Ne zaman bir hafif bir pembelik görürseniz pişik kremi kullanın Ancak herhangi bir cildinde problem olmayan Herhangi bir tarih işareti olmayan kızarıklık olmayan bebekleri de her bezini değiştirdikten sonra da Pişik kremi sürmenizi önermiyoruz Çünkü kullandığımız ürünlerin bebeklerin cildi çok ince bir miktarının ciltten içeri girebilme potansiyeli olduğu için sürekli rutin bir şey kullanmanızı istemiyoruz pişik tedavisinde kullanılan kremlerin birçoğunun içerisinde çink oksit vardır çink oksitin e, amacı bebeğin cildi ile dıştan gelecek kaka gibi e, uyaranlara arada bariyer oluşturmaktır çink oksitli kremleri seviyoruz e, bazen pişin durumuna göre aloe veralı ürünler öneri biliyoruz Bazen peşin durumuna göre bakteriye olduğunu düşündüğümüzde antibiyotikli krem, mantar mantar olduğunu düşündüğümüzde mantar tedavi eden antifungal kremler bazen çok fazla kızarık, çok kaşıntılı ve ileri aşama pişiklerde de kortizollü kremlerde önerilebilmektedir. E, tabii ki bu kremlerden özellikle çinkoksitli kremleri, aloe veralı, pantenol içerikli kremleri Evde kendiniz tedavi etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Kortizollü ve antifungal kremleri, doktorunuzun ve antibiyotikli kremleri, doktorunuzun önerisiyle kullanmanız daha doğru olacak. Peki pişikli bir çocuk, evde biraz tedaviler uyguladınız, ee, devam ediyor. Ne zaman doktora başvuracağız? Ee, Pişi evde uyguladığınız tedavilerle birkaç gün kullandınız. Ee, belirgin bir azalma yok. Hatta kızarıklık daha da arttı. Daha çok bölgelere yayılmaya başladı. Pişikle beraber bebeğin ateşi var. Pişikle beraber pişiği var. Antibiyotik kullanıyor. Bebek ishal oldu. Sürekli bir sıkıntısı var bu dönemler. Pişik çok ciddi boyutlardaysa ee, pişik bez bölgesinin dışındaki bölgelerde de görülmeye başladıysa bir doktor kontrolüne gitmeniz uygun olur. Son olarak da pişi önlemek için neler yapabiliriz? Pişi önlemek için en önemli ee, durum Bebek kakasını yaptı, idrarını yaptı çabucak temizlemeniz gerekiyor. Uzun süre ıslak ya da kakalı bir şekilde kalmasını engellemelisiniz. Sık sık bezini değiştirmelisiniz. İkincisi ee, Normal evdesiniz, dışarıda değilsiniz, kakasını, çişini yaptı, temizleyeceksiniz. Durusu ve pamukla temizleyin. Hem bu florayı bozmazsınız hem de fazla tahriş etmemiş olursunuz. Hem de kimyasaldan e, vücudunun, cildinin temasını olabildiğince azaltmış olursunuz. E, pişik kremi her defasında kullanalım mı? Bebeğin baktık poposunda herhangi bir yerinde kızarıklık yok, huzursuzluk yok. Her bez değiştirme sonrası poposuna bir şey sürmenizi istemiyoruz. Ancak baktım hafif bir kızarıklık var. Pişik kremi kullanabilirsiniz. Onun dışında gün içinde bir ya da iki defa bez değiştirme sonrası bebeğin biraz havayla poposunun havayla temas etmesine izin verirseniz bu şekilde oranın biraz daha nem oranını azaltabilirsiniz. Bu da pişik önlemek için size yardımcı olabilir. Bez değiştirmeden önce ve de bez değiştirmeden sonra ellerinizi yıkarsanız çünkü elimizdeki bakteri ve mantarları değiştirirken bebeğin poposuna biz kendimiz koyabiliriz, yerleştirebiliriz. Bu da hastalık ve enfeksiyon nedeni olabilir. Bebeklerde pişik ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.